Evet merhabalar arkadaşlar, ee, şimdi sizlere e, bizden aldığınız cPanel e, sınırsız host barındırma hesabında bulunan sitenizin veyahut sitelerinizin e, backup yani yediyeni almayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen bir ekran paylaşımı, paylaşımı yapacağım. Evet, e, tamam. Şimdi arkadaşlar, Mimoza Birliği'den eğer ki e, host barındırma C panel host barındırma e, hesabınız varsa, yani web sitesi sahibiyseniz e, daha doğrusu size bir e, C panel ve e, sınırsız site barındırma hesabı veriyoruz. Burada arkadaşlar size bir kullanıcı adı ve şifrenizi de sunuyoruz. ve Buradan login dediğinizde yani kullanıcı adı ve şifrenizle ilgili alanlara girip bir kez daha bakalım. username kısmına ve password kısmına ilgili bilgileri girdikten sonra login deyip bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu alanda bu alanda eee sitenizin yediğini alabileceğiniz gibi e, çok güzel işlemler de yapabiliyorsunuz aslında burada. Bu alan tamamen ayrılmış durumda. Ben e, şu videoyu bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Tamam. E, ekranımı kontrol etmiştim. Tamam. Sub şey, şey ve Evet, tamam arkadaşlar biraz acemiliğime verin, zoom kullanmadaki. Evet, şimdi arkadaşlar burada bu C panel alanın size verildi diyoruz ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi disk usage. Yani şu sınırsız olduğunu gösteriyor. Yatık 8 har işareti harfi. Ee, örneğin e, dosya kullanımı bu da sınırsız gösteriyor. MySQL database yani MySQL alanınız, bandwidth'iniz yani trafiğiniz e, alt alan adı e, ondan sonra eklenti alan adı e-mail hesabı gördüğünüz gibi bir sürü değeriniz sınırsız ee, sadece e, bazı io, uş, yani dosya e, sayısında bazı sınırlamalar olabiliyor arkadaş. Şimdi e, burada e, Bazen, bazen, pardon, e, bu Türkçe de olabiliyor. E, panel ayarlarından ilk e, defa seçtiğimizde Türkçe yapabiliyoruz. Ben İngilizce öğretmeni olduğum için asıl mesleğim, İngilizce seçtim ben bunu. Şimdi arkadaşlar buradan, e, ki bu benim kendi sistem e, SEO ofisi Gen.tr yapım aşamasında olan bir site. Bu sitenin backup'ını hemen nasıl alıyoruz bakalım. İsterseniz burada backup ya da yedek ya da backup wizard, yedekleme sihirbazı her ikisinden de işlem sağlayabilirsiniz. Biz buradan yapalım, tıkladık, gördüğünüz gibi full backup yani tam tam yedek al alıyoruz. E, görüyoruz arkadaşlar buraya bastığımızda e, burada e-posta e, adresinizi yaza yazınız buraya e, e, eğer ki e-posta adresinizi yazarsanız e-postanıza yedek alma yedek alma işleminiz bittikten sonra bir e-posta gönderilir e, şurayı işaretlerseniz e, gönderilmez e, peki e, bir yedek alıyoruz arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, Full backup yani tam bir backup alıyor. Ve bu kadar kolay arkadaşlar. Bu kadar basit. Şu anda yedek alma işleminde olduğunu söylüyor. Ve büyük bir ihtimalle yenilediğim zaman tamamlanmıştır. Çünkü site çok yeni. Dosya miktarı çok az. Ve şu anda yediğimiz alındı. Arkadaşlar buraya tıklıyoruz üzerine. Rahatça üzerine tıklıyoruz. Ve arkadaşlar Yedeğimizi e, tercihen masa üstüne veya belgelerinize istediğiniz e, bir kısma bilgisayarınızla kaydediyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın e, yedeğinize şimdi bilgisayarınızla kaydediyor. 106 megabaytlık bir yedekmiş bu. Bazen e, siteler 1 yılını, 2 yılını, 3 yılını doldurduktan sonra 4, 5, 6 megabaytlara ulaşıyor. 10 megabayt pardon tabi gigabayt diyecektim. Özür dilerim. 4 gigabayt, 5 gigabayt durumunda, web sitenizin herhangi bir virüs kapması durumunda vesaire bir durumda yedeğinizden e, tam, tam anlamıyla e, bugün aldığım yedekten web sitesi e, yeniden yüklenmiş olacak. Bakın indirme tamamlandı. Evet. E, mesela ben sistemin yedeyini bugün aldıysam e, yarın sisteme bir saldırı gelirse Bugünkü haliyle sistem e, saldırı olmamış haliyle nasılsa çalıştırılabilir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Yedeyenizi siz yükleyemezsiniz. Bu yedek sizin bilgisayarınızda bulunmalı. Neden? Her ihtimalle karşı. Fakat bu host firmasında yani, e, yani e, host hizmetine satın aldığım yerde benim e, bu yedek yükleme işlemi onlar onlar manuel olarak yani elle kendileri gerçekleştirmekteler. Sizde bulunmasının e, mantığı nedir? Sizde bulunmasındaki iyi yön şudur arkadaşlar. E, yani yedeğin bir yediyenin de sizde bulunmasında fayda vardır. Her ihtimale karşı. Evet arkadaşlar e, videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun.